Rüyada kar görmek ne demektir? Rüyanızda kar gördüyseniz iyi bir olayın olacağına, bir hastalığınız varsa iyileşeceğine, iyi bir haber alacağınıza işaret eder. Rüyanızda kar başınızın üzerinden yağıyorsa, yakın çevrenizde kötü bir olay gerçekleşeceğine, moralinizin bozulacağına ancak gülüp geçeceğinize, rüyanızda elinizde şemsiye varsa yaptığınız işlerde daha dikkatli olacağınıza, sonuçlarından korkmayacağınıza işaret eder. Rüyanızda kar yazın ya da mevsim dışında yağıyorsa hayatınızda yapabileceğiniz yanlışlıklar olabileceğine, iş hayatınızda ya da özel hayatınızda aklınıza gelmeyecek adımlar atabileceğinize işaret eder. İş hayatınızda iyi bir çalışma direnci koyduğunuza ve rakiplerinizin size bazı oyunlar oynayacağına, bu nedenle işlerinizin kötüye gideceğine, bu işten kazandığınız paranın heba olacağına işaret eder. Temmuz ayı içerisinde kar yağdığını gördüyseniz iş hayatınız ve aile hayatınız içinde Yaşanacak güzel olayların hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkacak, başka şeyler yüzünden kötüye gideceğine, zor bülüşe gireceğinize, problemlerin ve sıkıntıların ortadan kalkacağına, iş hayatınızda size zarar verecek bir kişiyle tartışacağınıza işaret eder. barda kar yağdığını gördüyseniz, istemediğiniz bir anda sorunlarla karşılaşacağınıza, problemlerin günden güne sıklaşacağına, yaptığınız yanlışların artacağına, aile içinde bazı tartışmalar olacağına ve sağlığınızla ilgili sorun yaşayacağınıza, kendinizi sıkıntılarla dolu bir dönem geçireceğinize, yakın arkadaşlarınızın vereceği destekle bunu atlatacağınıza işaret eder. Kendinizi rüyada karda kürürken, kar kürürken pardon arkadaşlar, rüyada kendinizi kar kürürken gördüyseniz yaşamınızdaki problemlerden kurtulmanızı sağlayacak bir şeyler olacağına, Kar küreme aracı gördüyseniz size yakın birinden yardım alacağınıza işaret eder. Rüyanıza kar süpürdüğünüzü gördüyseniz içinde bulunduğunuz durumdan çıkmak için gayret göstereceğinize ancak kurtulmak için daha çok gayret göstermeniz gerektiğine sonunda bu dönemi atlatacağınıza işaret eder. Rüyanızda kış mevsiminde kar yediğinizi gördüyseniz mutlu olacağınız bir olay yaşayacağınıza yaz mevsiminde rüyanızda kar yediyseniz yakın zamanda bazı sıkıntılar olacağına işaret eder. Rüyanızda karları erirken gördüyseniz, yakın bir zamanda parasal bir zararı uğrayabileceğinize veya bir kaza geçirebileceğinize işaret eder. Rüyanızda kar fırtınası ya da tipi gördüyseniz, işinizde başarıya ulaşmak için elinizdeki imkanların, kaynakların elinizden alınabileceğine, özel hayatınızda bir sorun yaşayabileceğinize işaret eder. Rüyada kendiniz kayak yapıyorsanız ya da başkasını kayak yaparken gördüyseniz, herhangi bir konuda yeteneklerinizi geliştireceğinize, korkularınızı aşacağınıza işaret eder. Rüyanızda kardan adam gördüyseniz, iş hayatınızda veya birisi hakkında yalan söyleyeceğinize, yalan söylemeye mecbur kalacağınıza işaret eder. Rüyanızda çığ düştüğünü gördüyseniz, yakın bir arkadaşınız nedeniyle kötü bir duruma düşeceğinize, beklenmedik birinden bir haber alacağınıza işaret eder. Rüyanızda kar topu oynarken gördüyseniz, arkadaşlarınızla iyi vakit geçireceğinize ya da onlarla sıkı bir rekabete gireceğinize işaret eder. Rüyanızda kar üstünde yürüdüyseniz, hayalleriniz için önünüze çıkacak sorunları aşacağınıza, kolay çözüleceğine, iş hayatınızda yeni girişimler yapacağınıza, sağlığınızda bir problem varsa iyi olacağına işaret eder. Rüyanızda kar yağışını izlediyseniz, hayırlı bir iş için önemli kararlar alacağınıza, kazanç yollarınızın artacağına ve